Wow! 2 tane, e, tane... Yeni Kaliforniya, 3 tane yeni Kaliforniya Cumhuriyeti askeri öbür taraftar 3 tane lejyoner var. Ya işte tüccarların hikayesi bitti ama bunların hikayesi daha yeni başlıyor. Göreceğiz bakalım bunlar neler yapacak. Serdar yönetmenimi söylememiş olabilir ama nükleer pazarı Sunset Sarsaparilla sunuyor. Sunset Sarsaparilla'nın sponsorluğunda nükleer pazarı yapabiliyoruz. O yüzden hemen bir tane içelim. Higgs hmm. denen herif, Higgs denen, denen adam, narsistin teki. Sadece sağda soluda dolanıyor. Ben zekiyim diyor. Bilim diyor. Gerçek diyor. Başka bir şey demiyor ama bilmiyor ki bu dünyada bilimden... Ve gerçeklerden en azından onun sandığı gerçeklerden daha fazlası da var. Bu dünyada aşk var. Bu dünyada insan var bir kere. Parayla sadece parayla halledebileceğiniz sorunlar olacak. O yüzden böyle. Bakın mesela şöyle dürbünde bakalım. Bakın burada iki tane lejyoner var. Sezar'ın lejyonunun bir parçası. Şurada aşağıda da iki tane lejyoner tutuyor. Peki burada neler var? Burada da ee, dört tane tüccar var. Ve onların paralı askerleri var. Biz de gidip bu hikayeyi e, yakından Dinleyelim bakalım bu hikayenin sonu nasıl olacak. Ve bunların savaşı başlıyor. Peki bunlar neden savaşıyor? Bunlar savaşıyor. Çünkü lejyon savaşçılardan oluşuyor. Barbarların, vahşilerin bir araya gelmesiyle oluşan bir savaşçı grubu. O yüzden sadece savaşmayı biliyorlar. Aynı zamanda otoriteyi de biliyorlar. Her belanın içinden savaşarak ayrılamazsınız. Bazen konuşmanız lazım. Her sorun konuşarak da çözülmez. Bazen Öyle bir noktaya gelirseniz ki iş sadece savaşa, savaşla sonuçlanır. İkisiyle de halledemeyeceğiniz durumlar olur. O zaman da para konuşur. Tüccarlar hayatta olsaydı onlara satardık. Ama tüccarların hikayesi bitti. Yeni Kaliforniya 3 tane. Yeni Kaliforniya Cumhuriyeti Askeri. Öbür tarafta 3 tane lejyoner var. Ya işte tüccarların hikayesi bitti ama. Bu üç neyse 3 tane o zaman e, Erin hikayesi yeni başlıyor. Bu 3 tane bunların hikayesi daha yeni başlıyor. Göreceğiz bakalım bunlar neler yapacak. Eğer maaşın tavuk dönerinin iskender olsaydı sevinir miydin? Ben bu dünyada 3 şeye önem veririm. 1 para, 2 para, 3 para. <gülüyor> Aha başladı. Bunların da hikayesi başladı. Tabancamı şöyle kılıfına koyayım. Bana beni şey yapmasınlar. Saldırgan olarak kabul etmesinler. Ee, hiçbir şey yapmıyorum Hiçbir şey yapmamakta bir seçenek Ve ilk lejyoner düştü İkinci lejyonerde bir tane steampark bastı Savaşmaya devam ediyorlar e, Askerlerden düşen yok daha Askerler tam da o üçüncü... anlamda İkinci lejyonerde düştü Üçüncü lejyoner sırada Üçüncü lejyonerden canı çok az Askerlerden daha bir tane bile düşmedi Üçü daha hala hayatta Ve Üç lejyonerin de hikayesi Burada böylece bitti Lejyonerler e, tüccarların hikayesini bitiriyor Ondan sonra askerler geliyor Lejyonerlerin hikayesini bitiriyor Bu dünya böyle bu yine mezardan çıkaran robot değil mi? Robot sen ne yapıyorsun? Ucuna tereyağı sürmem ben senin. Çok tuhaf, tuhaf fantazi var bu robotun. Ne arıyorsun sen burada? La bizden bu da e, bizim gibi oraya buraya bakıyor böyle. Bu yerin hikayesi nedir? Anlat bakalım. Hikayeleri severiz. Hmm. Teşekkürler hoşça kal. Ee, sen kimsin söyle bakayım senin hikayenı anlat bakayım kim kimsin sen? Ben de böyle gelip yabancılar kimsin sen diye soruyorum. <gülüyor> Demek dinozor bu işe yarıyor dinozor tefesinde nöbet tutuyorlar? Neden kuruyorsun bakalım sen bu kasabayı? Öğrenmek lazım bunları ki hep kafamıza dursun. Fırsat kollayabiliriz. Para kazanmak için. <gülüyor> ee, beni şöyle bir adam vurdu. Hocam, Karadeli bir ceket giyiyordu. Ee, tuhaf bir tipi vardı. Söyle bakalım kim o? Seni ilgilendirmez kardeş. Ben de, benim de kendi kişisel meselelerim var. Anlatacak değilim bu adama. The hmm. only Ticaret dedi, ilgimi çekti. Ticaret demek para demek. Ne yapılması gerekiyor söyle bakalım. Silahla bir şey yapabiliyorsak biz yaparız. Hadi bakalım. Hadi şey yaptın diyelim. Sunset Sarsaparilla içiyorum. Bak bak bak sol alta bak. Bak bak canım nasıl böyle nasıl bir canlanıyorum. Nasıl yerime geliyor canım? Bir, oh bir güçlü hissediyorum anladın mı? Bir, i̇yi hissediyorum şu noktada. Oh işte bu. İşte olay bu yani. Sunset Sarsaparilla'nın olayı bu. Bir de seninle konuşalım bakalım. Bu bölümde çok odaklanma ne oldu? Yani birisini mi bekliyordun. Neyi bekliyordun? bilginç ee, yani demek ki belirli birisini bekliyor bu değil mi özel birisini bekliyor söyle bakalım kimi bekliyorsun belki yardım ederiz Belirli bir ücret karşılığında lejon diyor ne abi istiyorsun söyle bakayım legion Hımm. intikam istiyor. Tamam. Karnın izini sürüyorsun. Oo. Ne yapayım peki? İşte şimdi insanlarla konuşma kısmına geldik. Teker teker her şeyi şey yapacağız. Hadi görüşürüz. Karısının neden olduğunu falan sormayacağım. Ee, çok şey yapmak istemiyorum insanların. Merhabalar kelime tanıtmadan girdim ama bazı sorularım olacak. Bunun karısı hakkında şey yaptım. Ee, soru sormak istiyorum. Gerçekten çok mutluydu. Neyse fazla bir şey bilmiyorsun okay. o zaman. Seni de bırakalım. Ya bu Higgs! Sen oradan boş konuş boş boş anca boş konuşursun sen. Zırta poz. Hadi şimdi Seni beni kim mi gönderdi? Sen ne hakkında konuşmak? Ne diyorsun sen? Bunun karısı hakkında konuşmak istiyorum sadece o kadar. Başka hiçbir şeyim yok. Peki hmm. Tamamdır dostum. Tamamdır. Hoşça kal. Ben anladım. Dinozor e, otelin lobisinde bir şeyler oluyormuş. Gidip bakalım neler oluyor. Böyle ben eğileyim. Oo. Oo. Oyuncakları çalıyoruz. O oyuncakları çalıyoruz. Dinozor oyuncaklarını çalıyoruz. Çünkü dinozor oyuncakları. ben dinozoru çok severim. Sağ sesler safari daha. sesler safari Müthiş sağ sesler safari Neymiş bu? Oo. Satış faturası. Bakalım, bakalım e, ne satmış, ne satılmış burada? Kim ne satmış burada? Biz Consolos Officerium'un temsilcileri yani evet, Lejyon, Lejyon'un kölecileri. Bunlarla bunu bin şişe kapağı, ohooo, oh, bin kapağı ve doğmamış çocuğun içinde 500 şişe kapağı karşılığında satmayı kabul etti. Eee... İmzalı makbuzu burada Kölenin görünümünden ve sesinden sağlıklı bir yaşam sürdüğü belliydi. Jeannie Maycroft bize kölesi ve kölesinin çocuğunu satarken gerçekten sıkı pazarlık etti. Daha doğmamış. Fethos halinde bir çocuk için 500 şişe kapağı koparmayı başardı. Bu belge sayesinde tarafından güvence altına alınacaktır diyor. Yani ben de paraya önem veren bir insanım. Ben de pragmatik bir insanım. Para için insan bile öldürdüm. Ee, ama yani daha doğmamış çocuğu köle olarak satmak nedir? Nedir yani bu? Bakın şimdi ben e, bu şekilde şey yapıyorum. şeye böyle arkadan tutuyorum. Anladınız mı? Bilgisayarı koluma ben arkadan falan şey yapıyorum. E, oynatıyorum. O şekilde kontrol ediyorum. Ginny May Crawford var mı acaba bu evde? Böyle bir gezelim. Aha. Genie Crawford. Evet. Kendisi şurada yatıyor. Ne saklı acaba buzdolabında? Wow. Bu kadar kötü kalpli birisi olamaz. Bu kadar kötü kalpli birisi olamaz. Buzdolabında e, tamı tamına bir tane Nuka Kola var. Buzdolabında Nuka cola saklıyor. Bu çok kötü bir insan. Bunu kesinlikle e, buna e, söylüyoruz. Zaten doğmamış çocuğunu satan da bu kadın. E, o yüzden biz bunu İnsan diyeceğim artık. insan da değil. Ee, bir şekilde şey yapacağız. Buna yedirteceğiz. Hemen o zaman e, bunun bize verdiği şapkayı da e, bakalım böyle. O da bir şapkadır. Bu kadar. Bakalım. Ben o par Aa, parayı geri alamıyorum. Parayı geri alamıyorum. İlginç. Çok önemli. Oo, Hemen ön değil. Gizliyiz şu anda. Ha. <Gülüşmeler> Hazır gizliyken Hepsini yürütelim bakalım Oh oh oh Ne güzel ne güzel oh, oh oh oh Ne güzel Sonra baştan aç Oyuncak bir sürü oyuncak Bir sürü oyuncak Oh boy Oh bir sürü oyuncak Oturası vardı ya o nasıl vardır? O silah aynen o bir bakacağız şimdi neler varmış Tabii onu kullanmayacağım. Ben sadece biliyorsunuz 357'lik mermileri olan silahları kullanıyorum. Şimdi ben normalde tek başına gelen bir insanım. Ben tek tabanca Cenk biliyorsunuz beni yalnızlığı severim. Ama bu adama acıdım be. Gel bakalım dostum. İsterim isterim gel gel. Aynen. Biz, bizim gibi insanlar birlikte çalışır. Ne yapalım biliyor musunuz? Bak aklıma ne geldi. Şu Sunset Sarsaparilla'ların bir kısmını ben buzdolabına koyacağım ki bir sonraki defa buraya gelip aldığımızda böyle soğuk soğuk içelim. Şimdi çölde gidiyoruz sıcak sıcak içiyoruz. Bunu bir soğuk içeceğiz böyle. Oh! Soğuk içtiğimizde ne güzel olacak. O zaman bir şeyleri alalım oraya. Sunset. Sinirde 146 sunsetleri alalım. Bir Sunset Sarsaparilla'ya desteğimizi verelim. Böyle Ice Cold. Böyle buz buz, buz, buz tadında buz gibi Sunset Sarsaparilla içeceğiz. Şimdi saat kaç oldu? Saat kaç oldu? Saat ee, 4.30'dur. Uuu sabah olmuş be. O zaman şöyle 2 saat bir uyuyalım. Kendimize geldim. Ondan sonra yavaş yavaş e, ilerleyelim. Veya şurada bakalım. Cliff hocam ben ilk önce şu Melin'in odasına girmek istiyorum. Hah. Ben bunun bilgisayarına bir bakayım ya. Kaan mi? 5 dakika. 5 dakika beni vuran elemanlar da Kaan'ın çetesindeydi. Kaan'ın çetesindeydi. En azından yanında Kaan'ın çete elemanları vardı. Bir bakalım. Meli sen doğru bir seçim yaptın. Bizden bahsetmedin ve sessiz kaldın. Bu çakal beni, beni, beni, beni, beni vuran adam. Beni, adamın ismi beni. Beni vuran adam. Ee, patronun paketini çaldığımızdan beri manyakça hareketlerde bulunuyor. Kanımı tepemi artıran bir room. Fakat ben Kaya Kent'ten geçmenin yolunu bulduktan sonra sana güvenebileceğimize emin oldum. Diğer kananların ne istediklerine bir bakalım. Senin sadık bir biri olduğunu biliyorum. Kaya Kent. Demek bunlar Kaya Kent'e gidiyorlar. Gördü bir inek ölmüş. Bir inek ölmüş burada. Çürüyen Brahmin cesedi. Allah Allah. Ben <gülüyor> bir fırsat görüyorum, bir fırsat var sanki önümüzde bir. Ha. Daslı. Sen hayvanları öldü sanki ya. Böyle bir tanesi öldü ya. Ne olmuş bakalım? Kim saldırıyor senin hayvanlarına? Kim öldürdü onu? You hmm. think bana manyak gibi geldi. Bazı deliler gibi geldi. Tamam ben bir bakarım. Especially if Teşekkür olmaları demek. Bana para vermeleri demek. Woah! Senininde elinde bir minigun var. Çiftliğin önünde duruyorsun ve e, bana çok da iyi bir tip gibi gelmediğin o yüzden seni vuracağım. Kusura bakma. Önce vuracağım, sonra soracağım yani. Yapacak bir şey yok. Oo, iyi vurduk. Son vuruş iyi geldi. Oh, oh, oh. <gülüyor> Güzel. Ee, şimdi ödül meselesine gelelim. Hadi bir müthişlik olun bakalım. <gülüyor> Oh oh, şişe kapaklar da gelsin. Oh be, o zaman o zaman e, hikayemi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hikayenin bir sonraki kısmında görüşmek üzere. E, Serdar yönetmenimizin deyişiyle hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. E, adios.